Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Altın çizimi nasıl çiziliyor? Merak ediyorsunuz ama şu kalemi Manka poster kalemi yuvarlak içindeki boyuyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi Kalemi kaç Puan veriyorsunuz? Mesela ben 10 puan veriyorum. Kalem çok iyi. Bu arada ben size bir şey söyleyeceğim. Siz kalemi beğendiniz mi? Mesela ben çok beğendim. Bu arada abone olmayanlar var. Lütfen olun abone. Arkadaşlar videonun sonu geldi. Hoşçakalın bay bay.